Antalya Gazipaşa Macar Mahallesi'ndeyiz. Geçen yıl ekmiş olduğumuz avokado fidelerimiz ve korgübre gübre üretmiş olduğu yaprak gübresini yaklaşık 2 hafta önce uygulamış olmamızdan kaynaklı olarak gelişmesi performansı çok güzel. Sizlerle paylaşmak istedim. Aynı performansı zeytin ağaçlarında da görebiliyoruz. Yaprak genişliği, paharıklık, canlılık. Suyun gelişimi çok mükemmel. Üreticilere rekor gübre aşiğinin üretmiş olduğu toprak düzenleyici ürün kullanmanın yanında yapraktan verilen yaprak gübresi kullanmalarını da öneriyorum. Dolayısıyla o tarımın olmazsa olmazları olan bu ürünü herkesin kullanması ve kazanç çıkmasını tavsiye ediyorum. 13 Eylül 2019, Antalya, Gazipaşa'dayız. Yanımızda rekor gelişim işlerimiz Ahmet Ergin. Burası Macar, Gazipaşa'da Macar köyü denen bir bölgedeyiz. Burada bu sene baharda, ilkbaharda dikilen avokado ağaçlarımız var. Tabii bu Ahmet Bey'in burada zeytinliği de var. Zeytinliğin bir kenarına diktiler. Daha sonrasında zeytinleri avokadoyla, avokadoları dikip zeytinleri taşıyacaklar. Aynen. E, Ahmet bey neler oldu Avokado'da bunları ne zaman diktik? Baharın ektiğimiz yabani çeşitler. Şöyle gösterelim. Var. E, yabani çeşitler hı hı. E, yaklaşık e, 50-60 santim civarındaki o yabaniler işte 2-3 aylık süre içerisinde rekor gelişimin farkı ile 2019'un ilk baharında dikildi. E, rekor gelişimin farkı ile birlikte bugünkü halini aldık. Şöyle bakalım her ekranım. günde değişikliğini görebilir Belirli mi? bir şey var mı? Bunların tohumları herhalde farklı farklı. Evet. evet ee, çeşitli... Bunlar aşı yapılacak. Evet. Şimdi Eylül sonuna doğru Şöyle koruma amaçlı yanmaya karşı bir de tedbir almışsınız. Evet. Böyle bir file evet. ve diplerine bir çalı maaşlama yapmışsınız. Şöyle göstererek gidelim yavaş yavaş. Şunları da tek tek gösterelim. Yani şu sürgünün tazeliği şu şekilde. Gidiyor. Onu da gösterelim. Kaç tane dikim yaptınız bu sene? 30 civarında e, fidan ekimi yapıldı. 30 civarında fidan Aynen. ektiniz. E, de 3-5 yapraklıyken e, dedim ya, rekor gelişimin farkıyla da bugünkü hali... Siz zaten oldu. daha önce zeytinlerde kullanmıştınız. Aynen. Ama zeytinle evet. ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Burada yol çalışması olmuş. E, yolun tozundan dolayı... Acayip bir şekilde toz şey bütün ağaçların üzerine gelmiş. Şöyle gidelim. Aynen, hiçbir Gelim. şey yapılamıyor. Ee, bu ağaçta mı? Bu ağaçta mı bağrı dedikleri? Hep aynı, hep aynı. Yani, Yaklaşık iki buçuk metreye ulaştı. Şöyle gördüğünüz gibi. Aynı. Şöyle yaprakların güzelliği, renk anlamında bu şekilde kalınlaşması gövde. Şu gövdeyi de gösterelim. Bu şekilde. Bunlar ağaçlarda gövdelerde yanmalar falan oluyor ama bizim. Hı. Gerek e, otlarla gölgelememiz, gerek e, tülle gölgelememizden dolayıdır ki evet. yeşilliğini muhafaza... Şunlara edelim. da gidelim. Şunlara da gidelim. E, tüm ağaçlarda aynı canlılıklar. E, bak buraya bakalım. Aynı parlaklık, aynı canlılıklar. E, yaz boyunca da süğün devam etti. Hala da devam ediyor. Şimdi burada rekor gelişim dikerken, bu fidanları dikerken kullandık. Doğru mu? Evet. E, ne kadar uygulama yaptık? Nasıl yaptık? uygulamayı İlham, gösterir uygulamayla misiniz? Uygulamayla ilgili... E, Başka üreticiler iz düşümüne gelecek şekilde 100-150 gram uygulama yaparken Hı -hı. yaklaşık 1 metrekareye. Evet. Ben 5-6 metrekareye gelecek şekilde geniş bir uygulama yaptım tamam. ki. Ama e, normalde uygulamayı şöyle kapakları. gösterelim. Şu ağacın fidanın evet. sıfırından. <gülüyor> ağacın fidanı e, kök boğazından itibaren. Şuradan şöyle yakın gösterelim. Evet. Şuraya kadar en az bir 50-60 santim. Yok. Yeni dikilen fidanlarda. Diken. Ben 2 metreye yakın iz düşümü geniş tuttum tamam. ki hı hı. Ağaçların gelişmesini de Şuradan şuraya kadar şöyle atmamız yeterli ilk yıl için hı hı. Siz daha geniş tutmakta hı. fayda veriyorsunuz böyle hı. gelin Böyle gelin yanıma Şimdi aşağı taraflarda da Oradaki e, e, zeytinlerden dolayı hı. Daha önceki rekor gelişim uygulamasından kaynaklı O fidanların daha gelişkin olduğunu şimdi inince göreceğiz Öyle gidelim devam edelim Hızlıca geçelim hı hı. Şöyle. Ee, şu aşağıya mı? Bir konuyu daha dikkate dikkate etmek istiyorum ee, evet. dibine sermiş olduğum e, bu otlar avokado'nun devamlı dibinin nemli olmasını sağladı ve şu anda bak yeni sulamış gibi toprak nemli. Hı -hı. Buna sadece ot değil rekor gelişim vermiş olduğu katkıyla bu halde Hı -hı. olduğunu düşünüyorum ve bu canlılık. Bu da bir tedbir yani. He, bu sonuçta. da bir çeşit tedbir oldu. Hem güneş yanıklığına evet. hem de hızlıca inelim hemen. E, Şuradan mi inelim? Alakalı. Şöyle mi inelim. Şöyle inelim. Şöyle gelin. E, şu ağaç e, geçen sene kışın tohumunu koydum. Evet. Baharın ekim yaptığında işte iki karış civarındaydı. Şu anda iki metreyi e, iki geçmiş. buçuk metreyi geçik. İki buçuk metreyi yapıyor. Evet. İki buçuk Şöyle. metreyi geçik. Ve ben bunları şimdi Eylül ay sonunda hı hı. göz açısıyla bahçede hazırlayacağım. Bu da aynı, yine tohum olarak koyduğum bir firan. Bu da Şu özellikle gövdeye dikkat edersek düşünelim. hem güneş yanıklığı yok, doku daha güzel. Evet. Ayrıca su günlerle alakalı da yaprak canlılığı Gelişme he. Aynen öyle. Ha şunu belirtmeden geçmeyelim ki. Bu bölgede yolun tozu nedeniyle ne ilaç etme şansımız var. Evet. Ne de ağaçları daha güzel görme şansımız var. Yapraklar üzerindeki ilaç edilmiş gibi görünen yolun Toz. tozu. Evet. Şunu da gösterelim şöyle aşağıda. Ee, Görülüyor. E, zeytinler içerisindeki rekor evet. gelişim uygulaması birkaç yıldır devam ettiği için. Evet. Buradaki ağaçlardaki canlılık, parlaklık ve gelişme. Devirme yapılan ham toprak ne nazaran daha farklı. Evet, aynen öyle. Canlılığını ben resimleri paylaştığımda diyorlar Şimdi, ki. Şimdi avokado e, malum katma değeri yüksek bir ürün meyve. Evet. Trupikel aslında. Evet. E, bu bölgede de yoğun artık üretimi yapılıyor. Bahçeler kuruluyor çok yoğun şekilde. E, rekor gelişimi tavsiye eder misiniz? Şöyle kameraya bakalım, evet. avokado üreticilerine, ee, avokado değil, Tüm üreticilerin kullanmasını zaten öneriyorum. Elimden geldikçe de hı hı. eş ve dosta tanıdık tanımadık herkese kullanmalarıyla avokadonun, ilgili. Avokadonun e, gevşek, nemli ve tavlı bir toprak yapısı istediği sonucu var. Aynen, e, su geçirgen olacak. Az su, çok sık. Az sulama su gerekiyor. Çok sulamanın yaptığı nedir? E, Toprakta kitlenme sebebiyle kök boğaz çürüklüğü evet. nedeniyle hasara sebebiyet veriyor. <gülüyor> aşağıdaki temele geçelim. Eee gösterelim. Edelim. Şöyle Ahmet Bey buradan şöyle yapalım. Şurada şey yapalım. Diyormuzu anlamıyalım. <gülüyor> tamam. Buradan gösterelim ağaçları. Şu aşağıdaki dikillerimizi. Burada siz burada ağaçlar büyüdükçe revizyon yapacaksınız. Evet. şöyle zeytinini de gösterelim. Zeytinin tutumunu da görsün üreticiler aynı zamanda. Şurada da ağacımız var bir tane. Aynı şekilde gidiyor. Ee, biz teşekkür ederiz size. Tüm avukatları izleyecekler. Buradan herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Ee, Gazipaşa. Ben de Macerken. son olarak şunu söylemek istiyorum. Ee, dedim mi? Eşe, dosta tanıdık tanımadık herkese bulunduğum tavsiyeler sadece avukat ya da zeytin için değil, tarım sektöründe mücadele eden herkes için geçerli. Her bitkiye kullanabilirler. İstedikleri her dönemde, yılın her mevsiminde. Her ayında kullanma bir avantaj olduğu için çekinmeden gönül rahatlığa bu ürünü kullansın.